İmze Baba Sultan'ın dualarımızla buluşturduk. İmze Baba Sultan tarihiyle ilgili köylülerde pek bir şey bilmiyor. Sadece rivayetleri var köylülerin söylediği. Onlardan bir tanesi odunculuk yaptığı ve odunculuk yaparken de yaş ağaç kestirmediği üzerine bir rivayet. Yaş ağaç kestirmiyor, sadece dalları kestiriyor. Yaş ağaç kesenlere de ağaçtan üstüne yıkıyormuş. Böyle bir rivayet var. Ama bir tane daha rivayet var. Gelin çalça Çalçakır köylülerimizden deneyelim. İmize Sultan'ın biraz mücadatları var. O bu köyden yetişme. Şimdi ailesi inanmıyormuş buna. Dağa gidermiş. Guru guru odun toplarmış. Herkes iyi odun toplarmış. Sen guru guru getirin o da kavga yaparlarmış. O da demiş ki ben yaş keseceğiz. De bana, o beni elleme, o beni elleme, o beni elleme diye söz söylerlermiş. Canlı ağaçlar. O zamana kadar bir gün hanımına gitmişler, hanımına demiş ki bunlar eyle, Orada o adımı bırak vermiş ağaçla. Gelmiş bir gün ekmek yapıyorlarmış, kendisi ekmek yapıyor hanımı, o da pişiriyor, pişirirken ekmek yanmış. Ekmek yanmış, diyor ki kelemize diye Ona, o zaman oklağı deriz biz. Bir vuruyor Yahu diyor falan yerde Karadeniz'de gemi batıyor ben onu kaldırıyorum diyor Karı inanmıyor yine böyle bir gün Yine yemek yapar kara? Diyor ki Yine ekmek yarmış Ekmek yarınca hanımı yine bunu inanmamış. Kavga yapmışlar kavga yapılca Ateşi kisiyle balığı Hanımının yüzüne bir çarpmış Ondan sonra hanımı İnanmış onun ne olduğunu. Karadeniz'de demiş gemi batıyordu, ben ona bak arkasını çevirmiş, kömür gibi arkası kararmış. Ee, köyümüz halkından böyle rüyasında çoluğuna, çocuğuna geceleri rüyasında görüp de gezenlere rüyasında gördüğü zaman geliyorlar burada İmiz'e dediğine benim çolum çocuğum geziyor, rüyamda gördüm. Yahut etraflarda dolaşıyor benim evladım, babam, dedem neyse Bunlar rüyası da geliyor 3-5 kişi toplanıyorlar. Hayırını hasatını toplanıp İmze önünde hayırını yapıp fakir fukara hep beraber olup aşını iki dağı diyorlar. Beraberce yiyip içip dağılıyorlar. Hayır, hayırını yapmış oluyorlar. Hem İmze dede sultana hem kendi gördüğü rüyasının şeyinden Allah kabul etsin deyip hayırlı